بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين أول شيء نحب نشكركم دائما على تحليق قاتكم الجميلة جدا لا تنسوا دائما الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك والاشتراك اليوم موضوعنا راح يكون عن طريقة فتح حساب في البنوك التركية اليوم مستضيفين جي شباب موظفين من بنك وقف في فرع ترابزون راح نكون في لقاء مباشر معهم حتى يعطونا بعض المعلومات عن طريقة فتح حساب في تركيا ve bağdur umur alakituhim essaih avul müstethemer öncelikle Tuncay Bey, Adin Bey, hoş geldiniz teşekkür ederim bugün güzel bir video yapacağız inşallah Türkiye'de nasıl hesap açılır yatırımcılar için neler önemli olan şeyler bank hesabı açtıktan sonra bu süreç nasıl devam ediyor isterseniz ben birkaç soru sorayım bu şekilde soru cevap halinde devam edelim Tamam. Bey, siz de başlayayım isterseniz şimdi Türkiye'ye gelen, gelen yatırımcılar biz daire satmak istediğimizde ee, çok soru alıyoruz. Sorularından en önemlisi ben paramı nasıl havale yaparım? Ee, biz de genellikle müşterimize şunu diyoruz. Paranızı gelin Türkiye'de hesap açın. Hesap açtıktan sonra kendi ülkenizde paranızı kendi hesabınıza havale yapın. Havale yaptıktan sonra e, işte normal satış sürecini devam ettirebilirsiniz. Şimdi diyelim ki yabancı vatandaş geldi burada Türkiye'de hesap açmak istiyor. Nasıl hesap açalım? Öncelikle yaptığınız iş gereği zaten, e, rakamlar belli bir meblağın üzerinde olduğu için e, müşteri haliyle kendisine hesap açıp buraya gelince ödemesini yapmak istemesi çok mantıklı olması gereken bir durum zaten. Şimdi bir vatandaş, e, yabancı bir vatandaştan bahsediyoruz. Hesap açmak istediği zaman Arkaya girince biz ondan üç tane evrak istiyoruz. Hı hı. Bunun bir tanesi Trabzon'da herhangi bir vergi dairesinden alabileceği geçici verimli kimlik numarası. Bunu e, tüm ilçelerdeki ya da merkezdeki vergi dairesinden alabilir. İkincisi pasaportu olması gerekiyor. Hı hı. Üçüncüsü de e, adres tekniği için istediğimiz bir resmi bir evrak. Bizde i̇şte Suudi Arabistan vatandaşlarının kullandığı bir sistem var, evet. Türkiye'deki EDL sistemine benzeyen. <gülüyor> Onların oradan e, telefonuna şifre gitme kaydı ile doğrulama kodu ile birlikte alabiliyoruz. E, Kuvvet vatandaşlarının kimlik numaralarının arkasında adresleri yazıyor. <gülüyor> Bunların tek başına yeterli ama mesela Yemen vatandaşlarının şeyi yok, e, pasaportlarında adresle alakalı bir bilgi yok. Evet. Onlar bize Adreslerini gözlemecekleri resmi belirak getirmek zorundalar. Bu ne olabilir? Kendi ülkelerinde, iskendi isimlerine ait telefon faturası, su faturası ya da ee nüfustan alınmış herhangi bir resmi evrak. Hı hı. Bunların olması bizim için yeterlidir. Bunlarla birlikte hesap açıp ışınmeni Yani herhangi bir fatura kendi ülkesinde olsun ya da burada olsun ismi ve adresi geçmesi lazım. Nerede ikamet ediyorsa. Nerede ikamet ediyorsa. Adres olduğuna, için. Mi? Adres değdiği için. Güzel. Zaten bir şey var. Tekrar söyleyelim. numarası, evet. pasaport ve adres değdiği belgesi. Bunu işin olması halinde e, yaklaşık 20 dakikadır hani e, çay kahve ikramımızla birlikte zaten evet. tamamlanması. İnternet şifresi, ATM kartı vesaire toplam 20 dakikayı geçmemek üzere hazırlanıp teslim ediyoruz. Çok güzel. O zaman Aydın Bey size şu soruyu sorayım. Hesap açarken hangi hesapta, hangi para birimiyle hesap açılıyor ve kart basımı ne kadar sürüyor? Şimdi müşterilerimize öncelikle hangi hesap türünde hesap açacağını soruyoruz. Evet. Evet. Türk lirası, dolar, euro, ayrıca sterlin falan birçok hesap türü mevcuttur. Evet. Hangisini açtırmak istiyorsan onları tamamını açabiliyoruz. Hesap açılışının akabinde bir dakikalık bir kart basım süresi var. Çok güzel. Bir çok güzel olsun. kart basım evet. süresinden sonra hem kartını hem de müşterinin kendi hesap çuzlanındaki hesap bilgilerinin olduğu hesap teslim edebiliyoruz. Ayrıca yurt dışından gönderecek olduğu yurt dışındaki hesabında veya başkası yurt dışından kendisinin Türkiye'deki hesabına para göndereceği için SWIFT kodunun bulunduğu bir tane yine hesap bilgi formunda kendisine teslim edelim. Çok güzel. Bunların hepsinin toplamı 5 dakika anca kalır. Anladım. Şimdi e, yine aklıma şu soru geliyor. Diyelim e, yani normal hatta hesap açması kolay. Bu şekilde 3 tane evrak isteniyor. Şirket olunca, şirketten istenen evrakları nedir? Yabancı bir yatırımcı geldi, şirket açtı burada. Şirketine hesap açmak istiyor. Nasıl açabiliriz? Şirket adına şey aynı şekilde burada bir geçici vergi numarası alacağım. Evet. Onun haricinde firmanın özlük evrakları dediğimiz imza beyanıdır, de, kuruluş sözleşmesi e, herhangi bir odaya kaydı varsa ticaret siciline kaydı kendi ülkesinde o evrakı diyeceğiz ve ortakların kimlik fotokopileri. Hani hani bu öyle şöyle. Bunların olması durumunda da şirket hesabı da açabilir. Aynı yani şekilde açılıyor. Aynı biz bir şekilde kartlara, cüzdanlara veriliyor. Aynı öyle da ve sadece e, vergi dairesine az önce söylediğim gibi tüm vergi dairelerinden ilçe ve il merkezinde olmak üzere vergi, vergi dairesinin geçici vergi kimlik numarası alması yeterli demek. çok güzel. <gülüyor> zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten zaten من أقرب قرع لدائرة الضرائب في نفس المدينه اللي تفتح فيها الشيء الثاني الجواز طبعا كل واحد يحمل جواز يوفر الجواز مع الرقم الضريبي الشيء الثالث لازم يكون في فاتورة أو ورقة تثبت عنوان الشخص هذا سواء داخل تركيا تكون فاتورة ماء أو كهرباء أو غاز أو خارج تركيا eee ay fatura veya bir ibad şahsı. Şöyle bir sorum var. Genellikle yurt dışından gelen transferler hangi dövizle yapılıyor ya da Türk lirasıyla mı daha iyi yapılıyor? Bir de süreç kaç gün içerisinde bu para yatıyor? Şimdi bizim e, tüm ülkelerde anlaşmış olduğumuz muhabir bankalarımız var. Evet. İşte anlaştığımız var. Katar Katar'dan göndermek için maliye akrediti. Muhabir bankalarımız var. Evet. Bu muhabir bankaların bağlantılı olduğu banka aracılığıyla gönderdikleri zaman bu işlemler bir gün dahi çok kısa sürede oluşabiliyor. Ama Çünkü burada marum arada muhabir banka kelimesini kullanıyoruz. E, net birbirini de tavsiye etmiyorlar. <gülüyor> Bazen bizden dolayı olmayan, marum mesela dolar transferi ayran <gülüyor> üzerinden geliyor. Bazen onların bir kontrol mekanizmasında takıldığı üç gün, dört günde sürebiliyor. E, ama direkt bizim muhabir bankalarımızı kullanırsalar bu süre çok daha kısa olur. Anladım. Anlaşmalı olduğunuz muhabir bankaların yani Onu ama. da az önce Aybin Bey'in söylediği gibi Mesela başladığımız zaman e, muhabir banka bilgilerini veriyoruz. Hani bu şu banka. muhabir bankamız budur, bu para cinsinde hepsinde farklı farklıdır. Riyel farklıdır, euro da farklıdır. Onun çalıştığını, bankayı bulduğumuz zaman buna çok daha kısa sürede geliyor Maliyeti de daha da düşük. Hesabı açtı vatandaş hesabı nasıl güzel bir şekilde kullanabilir? Şimdi mobil uygulamalar var sizde bildiğim kadarıyla. Bundan da çok güzel bir hizmetler sunuyorsunuz. Ücretsiz bazı şeyler var. Onlarla biraz bahsedebilir misiniz? Vatandaş sadece ev alırken parasını transfer amacıyla bir hesabımızı kullanabilir ama hali de buradan ev aldığı için akabinde yine Türkiye'de bir banka hesabının ihtiyacı olacaktır. Mesela ev alırken zorunlu olan ve ortasını bizim bankamız üzerinden yapabilir. Onun haricinde daha sonra bize hesaplarımızı iki türlü kullanabiliyor. Bir cari hesap dediğimiz parasını sadece bankada koruma amaçlı tutabilir. İkincisi katma hesapları dediğimiz murabaah sisteminde paranın parayla ticaret yapıp kazandığımızı paylaştığımız kerpai sistemimizle de değerlendirilebilir. Onunla bunları bir kenara bırakarak şeyi girelim. Uygulama noktasında da. Aplik şeyimiz var. Ee, hem Google Play'de hem e, Apple Store'da uygulamamız var. Vakıf katılımı bir şubeyi indirip bunları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorlar. Ee, yurt içerisinde Türk Lirası'nı para transferinde istediği bankaya ücretsiz e, EFT havale para Hı -hı. transferi yapabiliyor. Tamamen o ücretsiz. Tamamen Hı -hı. ücretsiz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Onun haricinde e, tüm faturalarını buradan ödeme yapabiliyor. Hatta faturalarını otomatik ödeme talimatıyla bankanın sistemsel üzerinden takibini de biz yapabiliyoruz. Bu çok güzel bir nokta. Bunu hep biz müşterilerimize anlatıyoruz, bunu değiniyoruz. Ee, şimdi ev aldıktan sonra, "Au bil asah" hementeklemel Arapça. "Ba'de ma tishtari el shika, el fawateer illi titla' fi el shika, sawana el moya, el gaz, el kahraba, mumkin tirtabutuha fi bir tarihine, bank, tıptır. 1000 otomatik, her verdiğinde. Herhangi bir ücret alınıyor mu bunlara? Bunlardan hiçbir ücret almıyoruz. Zaten burada ihtiyaçlar olacak olan elektrik, su, doğalgaz, evet. TV aboneliği ve internet. Bunların tamamını e, bankamızda otomatik ödemeyi alabiliyoruz. Bir formu dolduruyoruz, bize bir kere olmak üzere abone numaralarını veriyorlar. Evet. Sisteme giriyoruz. Her ayın e, belli ödeme son günleri vardı. Evet. O günde hesapta para olması durumunda evet. otomatik olarak taslat yapılıyor. Bundan çok dolayı da müşteri herhangi bir masraf yansıtılmıyor. Tamamen evet. ücretsiz olarak bizim takip ettiğimiz bir şeydir bu. Hadi çok önemli nokta. Çünkü Türkiye'de, muha, kahraman, gaz, internet, bir şey yoksa bir şey yoksa bir şey yoksa bir şey yoksa bir şey بعد فاتورتين كذا أو ثلاث فواتير يبدأوا الشركات يرفع عليكم قضايا، فإذا دخلت في مرحلة القضايا توصل إلى مرحلة دفع مبالغ للمحامين تسديد المبالغ متأخرة وعليها جزاء غير المبالغ المستحقة لها، فبالتالي الأفضل إنك تفتح حساب وتودع مبلغ صغير في الحساب وتخلي تسديد وتماثيك عن طريق البنوك، هذه أنصح فيها جميع العملاء سواء اشتروا من عنده أو ما اشتروا من عندنا أي شخص يعيش في تركيا الأفضل. Şimdi şunu anlattım da, bazen e, otomatik ödeme talimat yapmayınca insan unutuyor. Unutuyunca evet. da e, bu mahkemeye veriliyor, avukata veriliyor, orada da avukat masrafı vs. çıkıyor. Onun için onu bu şekilde bağlamaları çok mantıklı bir şey. Uygulama hakkında konuştunuz, orada fatura ödemelerini yapabilirler, havale EFT zaten ücretsiz. Oradan herhangi başka bir faturayı da ödeyebilir. Kendi olması gerekmiyor. Farklı bir fatura ediyor diyebilir. Hatta e, buraya belli bir süre geldikleri için Türkiye'den aldıkları hatlar yoğun olarak kontürlü hat oluyor faturalı almıyor. Evet. Evet. E, kendi yine e, herhangi bir bayiye gitmeden internet bankacılığı üzerinden telefonlarla kontür yükleme işlemlerini de yapabilirler. Uygulamamız şu an İngilizce ve Türkçe olarak var. Evet. E, ancak Çağrı Merkezi İngilizce, Türkçe ve Arapça hizmet veriyor. Orada yine takıldıkları, problem yaşadıkları bir nokta olursa Çağrı Merkezi'nden 7-24 Arapça destek alabilirler. Hem İngilizce de alabilirler tabi. Çok, <gülüyor> çok ya. Arapça destek varsa o, o çok iyi 7-24 şey. şeyle var. Çağrı Merkezi'nde bu hizmetimiz var. Yatırımcıların da en önemli sorularından bir tanesi her zaman sordukları soru, kar payı. Ee, onu da şöyle açıklayayım bir. Min akferul as' ilen neticeyni an tarihe müstezmiriydi. Nazâm-ı murâbih fil bunuk, hassan hâdî bunuk, akfer <gülüyor> bunuk iletişimini tâmini an, bunuk İslamî tarihe tâ Oranlar tabii tabii nispeti farklı, ma fi dediğimiz e uygulamanın nasıl oluyor? Oranları sabit midir, değil midir? Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? müşterilerimizin özellikle yatırım teşvik edici bankamızın bir uygulamasıdır. Şöyle siz ikimizi değerlendirmek isteyen bir müşter olarak bankamıza geliyorsunuz. Paranızı e, yatırıyorsunuz. Biz bunu muraba sisteminde değerlendiriyoruz. Elde etmiş olduğumuz kardan size, e, siz emek e, sermaye koyan taraf, biz emek koyan taraf olduğunuz için ortaya ayın sonunda bir kâr payı oluşuyor. Kâr veya zarar, burada kar ve zararı ortak oluşsunuz. Ortadaki havuzdan kâr elde ettiğimiz için size bu kârın başta paylaşım oranları var. Bu tutara göre değişmektedir. Kar paylaşım oranına göre, si keraklarında bulunuyoruz. Bu da e, biz rakam değişkendir kar payı. Çünkü ne kadar gelir elde edeceğimizden burada bu projeden zarar da edebiliriz, evet. kar da elde edebiliriz. Hı hı. E, bunun sonucunda sizlerle kar zararı paylaşıyoruz. Şöyle sorsam ben size diyelim, 100 bin bir vatandaş şey yatırdı. Ortalama geçen aylar ya da seneler bir oran verebilir misiniz? Nedir oran? Şöyle bir önceki ayın kâr paylaşım oranını verebiliriz. Burada yaklaşık yüzde sekiz buçuk dokuz banklarındaydı. Tabi bu oranlar sürekli değişiyor. Biz buralara yüzde on beşlerden geldik. Bu rakam değişkenlik hı hı. gösteriyor. E, oluşabilecek ülkemizdeki bir faiz <gülüyor> aktörü kararından sonra evet. bu rakamların yukarıya da çıkması muhtemel. Anladım. Peki şöyle bir soru da gelen bir soru. Dolar kar, e, kar koyabiliyor muyum ve Euro altın kar paylarımızda da mevcuttur. Tabi buradaki rakamlar e, TL oranına baya evet. düşük, düşük kalıyor. Evet. Bu da yıllık %2 bandındadır. Hı hı. E, Euro da biraz daha yüksek oluyor. Evet. E, dolar mı? Euro mu Tuncay? Evet. Dolar da biraz daha yüksek oluyor. Bu da 0.50. Yani yarım puan daha yüksek olabiliyor Üçük dolar. Olabiliyor, evet. Evet. Evet. Videonun sonunda ben size teşekkür etmek istiyorum. E, katıldığınız için bu video. Güzel bir video oldu. Genelde hep her zaman bize müşteriyle bu soruları soruyor. Umarım ki tüm soruları cevapladık. Bu videoda çok teşekkür ederim. فنحط لكم أرقام التواصل معهم أو مع غيرهم طبعا البنوك كثيرة ممكن تتعامل مع بنوك كثيرة لكن نحن دائما نوصي التعامل مع البنوك لتعامل بطريقة النظام الإسلامي طبعا وعندهم خدمات أفضل في أسفل الفيديو راح نحط لكم بعض المعلومات المهمة وإن شاء الله يكون فدناكم كثير وستفدتم من الفيديو هذا تعليقاتكم وأراءكم مهمة جدا بالنسبة لنا نراكم على خير في الفيديوهات الجاهلة في أمان الله